Türk Havayolları bölgesel havacılık için yeni bir filo kurma çalışmalarına başlıyor. Bir tarafta Embraer 190 E2 modeli var. Şimdi Embraer'ın kabinindeyiz ve bu kabine birlikte bakacağız. Neler olabilir, neler yapılabilir? Embraer'in hikayesini geçmişte çeşitli videolarda sizlere anlatmıştım. Brezilya merkezli bir uçak imalatçısı ve gerçekten Türkiye için örnek olabilecek çok çok önemli bir gelişime sahip bir imalatçı. Daha önceden e, kuyruktan motorluğunu 135 145 serisinin arkasından büyüttü. Kanatların altına motorları koydu ve E170, 175, 190 ve 195 dört farklı model geliştirdi. Şimdi bu uçaklara yeni motor takıldı. E2 adını aldı bu motorların bir başka türevi a320'lerin neo serisinde yeni serisinde ortaya konmuş durumda bu motorda 15 gibi çok ciddi bir e, yakıt sarfiyatını hava yoluna sağlıyor bu uçağın kapasitesi 140'ın üzerine kadar çıkabiliyor tek sınıfta sıkışık konfigürasyonda isteyen farklı hava Yolları 120 132 gibi değişik miktarlarda koltuk seçeneklerini sunarak yapıyor Bunu nasıl hesap yapıyorlar. Örneğin şu an Business Class'tayız. Business Class demek geniş koltuklar demek. İşte verilen ikram, yolcuya verilen ekstra hizmet ve tabii ki bu biletle pahalı. Bunun karşılığı satabilecek yolcusu varsa gördüğünüz üzere Business Class koyuyor. Arkada ise ekonomi, daha ucuz biletin satıldığı, biraz daha koltuk aralıkları dar uçaklar var. Ama bu uçağın Aynı Airbus 220'de olduğu gibi Embraer 195 E2'nin özelliği bu uçaklar hem iç hatlarda uçabiliyor. Yani 1 saatlik buçuk saatlik uçuşlarda ekonomik. Aynı zamanda uzun menzilleriyle 4 saatlik uçuşa kadar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi kabin oldukça yüksek. Buradan da şöyle başüstü dolaplarını açtığımız zaman arkada görüyorsunuz. 4 adet kabin boyutundaki bavulu yerleştirebiliyorsunuz. Yani her uçağa binen aşağı yukarı bavulunu yerleştirebiliyor. Standartlar olarak Boeing'lere, Airbus'lara yakın ama yolcu kapasitesinin az olduğu hatlarda yani 189 koltuklu, 737, 800 veya 180 koltuklu A320 yerine bu uçakları koyarak havayolu şirketi ekonomik operasyon gerçekleştiriyor. Bölgesel uçakta Türk Hava Yolları'na sunulan ikinci model ise arkamda görmüş olduğunuz Airbus A220-300 serisi. Şimdi bu uçağın çok ilginç bir hikayesi var. Yıllar önce Kanadalı imalatçı Bombardier tarafından C serisi olarak tasarlandı. Fakat gerçekten döneminin üstün teknolojik gelişmeleri bu uçağa yansıtıldı. Çok özel hafif alaşımdan oluşan gövdesi, kompozit kanatlar ve tabii ki uçağın önemli noktalarından biri de yakın sarfiyatını çok önemli bir miktarda hava yoluna para kazandıran yeni nesil Pratt Whitney motorları oldu. Bu uçak görüntü olarak biraz daha Embraer 195 E2'den biraz daha büyük, koltuk kapasitesi olarak daha fazla seçenek sunuyor. Bu uçağı bu projeyi Bombardier devam ettirdi ancak ekonomik olarak zorluğa girince bütün bölgesel havacılık imalat çalışmalarını durdurdu. Kervanili C serisinden önce crg seris ve C serisi 3 farklı model vardı bölgesel uçakta. Bunların C serisi Airbus tarafından satın alındı. Airbus'ta bu uçakta bazı değişikliklere gitti. Kendi standartlarını getirdi buraya ve ortaya A220 adı verilen bir model çıktı. Airbus A220 adını verdiği bu uçakla birlikte mevcut A320 serisiyle birçok ortak özelliği bu uçak içerisine koydu ki bu uçağı alacak hava yolları eğer 320 serisi işletiyorsa ortak özelliklerle daha tasarruflu operasyon yapsın diye. Özellikler olarak iç hatlara çok uygun bir uçak 4 saate yakın uzun uçuşlarda A220-300 tarafından yapılıyor, bir yandan da bakalım Türk Hava Yolları'nın ihalesi devam ediyor, önümüzdeki birkaç ay içerisinde sonucun açıklanmasını bekliyoruz, bir tarafta Embraer, bir tarafta Airbus A220 serisi bakalım hangi uçak kazanacak aslında hem Airbus A220'nin hem Embraer 195'in ortak noktası bu arkamda görmüş olduğunuz motorlar bu motorlar Pratt Whitney tarafından üretiliyor Girtfan olarak adlandırılan iç özel dişli kutusuna sahipler ve yeni nesil bu motor normal sınıfındaki motorlara göre %15 civarında bir yakıt tasarrufu sağlıyor bugün bir hava yolunun Yaklaşık maliyetinin %40'ını yakıt oluşturuyor. Yakıt içerisinde de bu %15'lik çok ciddi bir miktarı oluşturmakta. Bu motorların bir üstüne de ise Airbus A320neo serisinde kullanılıyor. Pradham Whitney bu motorla tekrar bir sivil pazara dönüş yaptı. Yolcu uçağı pazarına dönüş yaptı. Embraer ve A220'nin dışında da farklı bölgesel uçak model alternatifleri de bu motoru kullandığını belirtmemizde fayda var.